normal yollarını fethettik aşağıdaki evet. <gülüyor> Burası eski kervansaraylarımızdan Evdirham Evet burası Evdirham Buranın bir çok taşı çalınıp çevre civarı villalarda kullanılmış köylerde ee, Çok güzel bir yermiş. Tepesi, çatı nasılmış şey Eda? Muhtemelen ahşaptır Ahşap bir kısmı Ahşap çatıdır değil mi? İyice o çökmüştür zaten Hamam var mı burada? Mutlaka yolcular mı? yıkanır yani. Aynen. Tabii ki evdirhan'da kullanılan şeyler de eski antik Yunanlar kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de olmaz. Çok güzel bir saldırı, çok hafisteyim. Evet şu an Han otele giriş yaptık. Beş Yıldızlı. Bu gece burada konaklayacağız. <gülüyor> Otel boyunca. Her şey dahil burası. Bakın şimdi güzel. Tamam. Üç tane lahit de burada koruma altı alınmış. Selçuklu mezarlarım adım. Evet burası da kırk göz. Ve meşhur niliferleri. Şu anda tabii açmamış ama çok güzel gözüküyor. Beyaz beyaz açmışlar bak bazıları. <gülüyor> burada küçükken çok fitneye gelirdi. Ay bir sürü yavru köpek var ve kediyi rahat bırakın dedim size. <gülüyor> Ağaçta kedi var. Ay yazık ahalıyor kedi. Miliferler. <gülüyor> Ağaçlar çok güzel. Şeme Taş tarafındayız. Burası göründüğü üzere geniş bir çayır hatta yürüklerde de yerleşmiş. Kuçular var. Küçük küçük çok. Küçük küçük. haber? Ondan sonra şöyle devam ediyor. Tarih eser taraf. İşte hanlar bir şeyler. Değişik, bomboş bir yer. Fotoğrafı bıraktık buraya. Artık şöyle bir antik yollardan yürümeye başlıyoruz. Biraz yürüyüş yapalım. Tek isteğim çoban köpekleri gelmesin yanıma. <gülüyor> Korkunç olabiliyorlar. Döşeme altına adını veren Döşeme Yolu. Likya yolu. Naldöken. Antik yollardan yürüyoruz. Nasıl Mert? Güzel, kaç Hep de döşeme altı ne demek diye merak ederdim. İnsanlar düşenmemiş, düşenmemiş döşemiş. Bu arada 4K60 fps izlemeyi unutmayın. Maksimum çözünürlükte çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Mert'ı aşağıda kaldı. Artık biraz yukarılara çıktıkça gerek Elan'la gerekse işte sel sularıyla biraz daha bozulur. Yani daha doğrusu üstü taşla kaplanmış. Ama döşeme yolu hala belli oluyor. Mert yolun sol tarafında bir sürü meteor çukuru olduğunu söylüyor. Şu yukarılara doğru çok varmış. Baya derin çukurlarmış. Bu yol artık dağ beline kadar gidiyormuş. Geliyoruz böyle. Şöyle yol dönüyor ve artık burada çok dikleşti. Hala düşme. Yine bir keskin viraj. Mert'in çıktığı yer. Yani ben olsam buraya elektrik teri çekmek yerine bir filikler yapardım aşağıdan yukarıya. Bütün herkes görsün bu güzel yolu. Yukarıdan hiç üstüne basmadan. Bakın yolun yanına istinat seti yapmış. Resmen yol çökmemiş. Milattan önce arkadaşlar bu Yolu aşağılarda bıraktık. Meteor çukuruna bakmaya gidiyoruz. Tabi ki sadece biz geçmiyoruz. Koyunlar da geçiyor buradan. <gülüyor> Şu koyunların yünlerini toplayayım da ip yaparım. Burada uçum tarzı bir yer var. Bataklık, çok korkuyorum Feci rüzgar var. Yani buradan uysak dünsek geminde kimse Abi bulamaz. Bir de alamazlar önce helikopterle gelip alalım. Burada birkaç tane daha varmış, çok korkunç. <gülüyor> ben korkuyorum ve kaçıyorum. Evet Mert Bey, turumuz nasıldı? Valla çok güzeldi, bayağı yürüdük. Herhalde bir saati geçti, bir buçuk saat falan yürüdük. Belki iki saat. Çok güzel bir uçuruma baktık. Boşeme taş yolunu keşfettik. Buradan yukarıya dağ beline bağlanıyor burası. Ko, e, Kovanlık köyünden dağ beline bağlanan geçit bu. Böyle gidiyor. E, arkası yani diğer köye bağlanıyor. Burada da yürütler çadır kurmuş. Kimi zaman su almış bozulmuş bu güzel görüntü yok her yerde. Baharla birlikte hafif yeşermiş zaten. Güzel olmuş. Yani yakışıyor. Biraz e, şeyli, paçalı bir ayakkabı lazım. Bilek burkulabilir. Öyle. Teşekkür ederim.